Wow, İzah et derim elini hakim üzerinize taht edemem olurum faile Tabi tabi lale devir düzene sahip ödevime de bâil delegeler hep adil. Yapsı ve reçeteleri Beyaz atak dire sire yönelin Bi' verip taviz olamam adam İçsiz haksız her tarikatı abideleri Gibisiniz Ali Cengiz. bu Bu düzene sessizim acıları geçtim çoktan Avukat aşırı karcı paçası iki geri bir ileri şansını zorlar Bak bak adamım cebim keş dolu E o zaman konuşalım tabii benim şov yol Gir içeri beş yemeğime ver sosu Eskiyim namusunu bu sana jest olur Piç bir dosya çeteleri tarttım Üzülememi çarptık bugün, bana yarın Peki sıra size gelecek o zaman Haksız değil, evet haksız ben Bu da yanlıştım. sizin çapsız Hayatlara çarpsın bir Anlayacaksınız o zaman sistem Gülüp eğlenin şimdilik markası